Türkiye'de İzmir nasıl farklı bir yerse Karşıyaka'da İzmir içinde de bambaşka bir yer bizim için 35 buçukta buradan geliyor Biz kendimizi burada İzmirli hissetmiyoruz Daha farklı hissediyoruz İzmir'i çok seviyoruz Evet İzmir'in bir semtiyiz ama Karşıyaka bambaşka bir şey bizim için yani Karşıyaka'yı İzmir'den çıkardım Bizim için geriye bir şey kalmıyor Örneğin benim dedem vapurla Alsancak'a giderken ben İzmir'e gidiyorum der Konağa geçerken İzmir'e gidiyorum der Kimse de bunu yadırgamaz Ama başka biri buraya geldiği zaman ben İzmir'e gidiyorum dediğinde neye alakalı? da İzmir değil mi der? Yani burada 35.5 aslında böyle bir ayrımcılık değil. Aslında içinde birazcık esprisi yani. Hani biz İzmir'de iyiyiz, Karşıyaka'dayız. 1912 yılında kuruluyor Karşıyaka Spor Kulübü. Yeşil, İslamiyet'ten, kırmızıyı Türklük'ten alıyor. Türk bayrağını Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle anlamine Türk bayrağı olmuyor Mesela Kapsın kaf demek Osmanlıca KSF'nin işte baş harfleri. Yani 1912 yılında kurulduğu için kulüp, Kapsın kaf kesekenin başarılıydı yani kafsin kaf da okunuşu oradan geliyor. E şimdi böyle köklü bir ta tarihe saygısı. E tabii ki bir farklılık oluyor. Ya yani zaten buraya insan geldiği zaman gerçekten o farkı hissediyor. E Karşıyaka olmak. Futbol takımını basket takımını tutmak demek değil ya yani. sem sevgisi zaten aslında. Hani ben karşıya kalın dediğin zaman ben karşıya kalın spor kulübü taraftarıyım demek değil bu. Sadece o demek değil. Zaten bu semtte sahip çıkıyorsan, karşıya kalın diyorsan her şeyiyle sen futbol takımı basket takımı hepsi bunun içine dahil. Yani semple takım birbiriyle birleşmişmişimdir. Koş ya koş! aracı, maçlara gelmeyen insanlar aracı da arkadaşlarımız, çevremiz var tabii ki, normal olarak. Benim jenerasyonum, şimdi benden alt jenerasyonda kardeşlerim de var burada. Benim jenerasyonumdan arkadaşlarım da var. Özellikle benim jenerasyonumu bir incelerse, bir sosyolog gelip karşıya kaya, hani genelde şöyle bir kanı vardır. Maçlara giden adam, türbün çocuğu, alt kesimdendir, hani okumamıştır, serseridir. Gelsin bir sosyolog incelesin, yüzde seksenimiz üniversite mezunu. İddia ediyorum. Herkesin işi gücü var. Maddi durumu orta ve üst seviye ve biz hepimiz türbündeyiz. Karşıyaka'ya bakıp ayrılmaktan kendi vazgeçerimizi yapıp tereriyoruz. Ya bu mesela ben var yıllardır sinema gitmiyorum. ben sinema televizyon mezunuyum. Yıllardır sinemaya var, gitmedim var. ya. Neden her hafta sonra maçtayım? Zaten her hafta film izliyorsun. Her, her hafta ayrı bir film. Kendi filmlerimizi çekiyoruz biz statlarda, tribünlerde hepte yani. Ya tabii bu maçın heyecanı ayrı bir şey. Yani İzmir derbisi Tabi bugün baktan zaman karşılıklı futbol takımının durumu gerçekten çok kötü durumda. Yani 20 yıldır biz ikinci ligdeyiz ama hiç bu ligden düşme tehlikesi bu kadar yaşamamıştık. Ki durumda zor gözüküyor. Ümitli olanlar var, ben çok ümitli değilim açıkçası. Ama yine bizim için değişmiyor. Yani biz yine bu derbinin heyecanını kendi içimizde yaşıyoruz. Biz yani. renklerimizi yaşadığımız her yere, gittiğimiz her yere götürmeye çalışıyoruz. Ben de tabi kendi yaşadığım odamda hep bu renklere yer vermeye çalışıyorum. Mesela odamda bir tarafta gördüğünüz Yüzüncü yıl formamız, o bizim yüzüncü yıl formamızdı. 1912 yılında kurulan Karşıyaki Super Kulübü malum 2012 yılında yüzüncü yılını kutladı. O yüzüncü yıl formasıdır. O hep her zaman benim duvarımda aslında kalacaktır. Benim kendi inşallah çocuklarıma miras kalacaktır. Yan tarafta gördüğünüzde e, basketbol şampiyonluğumuzun bizim çok değerli, geçen sene gerçekten yani inanılmaz ekstra bir mutluluk yaşadık. Yani, 30 sene sonra, 1987 senesinde son şampiyon olmuştuk. 28 sene sonra Türkiye Basketbol Degi şampiyon olduk. Ufuk Sarı Jantar'ın önümüzün önderliğinde, yani rüya gibi bir bizim için sezon oldu. Bir de o şampiyon takımımızın tabi orada posteri var. Bir yandan da tabi benim hastalık derecesinde mesela bir bilet koleksiyonum var. Orada benim yaklaşık 2003-2004 yılından beri gittiğim, özellikle depresmanlara daha çok önem veriyorum. Orada o bilet koleksiyonu saklıyorum. Bazen canım sıkıldığında mesela çıkarırım onlara bakalım. Orada bir takım fixtürler, benim kendi tuttuğum, işte e, okul zamanında işte defter harikalarına yaptığı puan tabloları, kadroları falan içerisinde var. Bunu bunun yanında yaklaşık bir 12-13 yıllık e, gazete küpürleri var mesela önemli maçlardan sonra. işte mesela 5-2'lik bizim 8 Şubat'ta Gözsaka'yı yenmemiz olmak için hala küpür duruyor orada. Ürbünden yakın bir arkadaşımız evlendi. Ben 33 yaşındayım. O da benimle eşit. Bu yaz düğün yapıldı. Çocuk evlenirken dedi ki kıza, kız karşıya kaldı değil. Bak ben maçlara giderim. Bana caz yaparsın bilmem ne bak sorun yaşarız yani. Kayınpederine de bunu anlattı. Kız bunu kabul etti. Evlendiler. Kısa bir süre sonra kız amele kaldı. Biz bundan 2-3 hafta önce hiçbir iddiamız yok. Düşme %90 garanti bizim şu anda ligden. Alanya'ya gittik, 6 aylık hamile eşi çalışıyor. Sadece hafta sonları izinli, hamile karısını bırakıp 10 saat yol bizde Alanya'ya geldi mesela. Ve kız Hastalık bunu kabul ediyor. Hastalık ben işte. bu çocuğu böyle bilerek aldım diyor yani. Hani bu belki bir şey anlatabilirsin Mesela oradan kalktık, Elazığ'a gittik. Elazığ'da bizi görenler UFO görmüş gibi bakıyor yani siz burada ne işiniz var? Yani sanki şampiyonla Çünkü düşüyoruz Diyormuş yani diyor. ne alaka? 10 yıl önce falan benim annem babam ayrılmışlardı. 2009 yılları falan işte. Ee, o sene... E, biz babamla böyle bu tabi ailesel problemlerden ya. böyle ciddi bir kavga ettik. Ee, burada karşıya kadar. Ee, konuşmuyorduk yani. Dostum. Böyle bir, bir ay, iki Dostum. ay falan oldu hiç. Babamla Dostum. konuşmuyorum. O sırada ben de Afyon'da okuyorum. Afyon Kocatöpe Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, kartal yapmasmanı var İstanbul'da. Dedim gideyim. Atladım trene şeyden. Afyon'dan, İstanbul'a gittim işte Kartal Deprasmanı'na. Bu sırada da işte tabi, bir kadar gelen arkadaşlarımız falan vardı, bir, yaklaşık bir on otobüs falan gelmişler karşıya kadar. Dediler işte Gebze sahilindeyiz biz. Falan, ben de hani dedim Gebze'ye geçeyim işte, oradan bir araş maraş ayırladım, Gebze'ye geçin. Bir baktım babam. Yani i̇ki aydır babamla konuşmuyorum, babamla karşılaştım. Babam da Deprasman'a gelmiş, kardeşim, arkadaşlarım hani böyle bir bir şey tertiplemişler. Yani biz de babamla birbirimizi bir gördük, hemen ağlamaya başladık, sarıldık falan. Hemen babam paraları çıkarttı, biralar alındı falan filan. <gülüyor> Allah sağ ol, Biz vallahi. maçı falan umursamadık. Babam mı sohbet ediyor falan. O gün yenildik, her gibi. Zaten hep kaybediyorsun. Evet. Basket maçına Atina'ya gittik. A Yunanistan içinde oraya deplasman yapan takım yoktu. Biz gittik ilk. Buradan yüz kişi. Yani bu bambaşka bir şey. Antabiliyor mu? Sadece İzmir de değil. Yani bizim hayatımızın çoğu Türkiye'nin diğer illerinde geçiyor. Yani doğu'yu zaten... görüyoruz. Her yeri görüyoruz. Taraftar deplasmandır zaten. Deplasmanda belli olur taraftar zaten. Hani baş İstanbul'da adam hafta sonu boş zaman olsun diye çocuğunu alıp maça götürüyor. Biz babamızla Elazığ'a Fark burada. Zaten biz bunu 7 gün yaşıyoruz. Yani bizim için maç günü diye bir şey yok. Biz hafta işi alakasız bir günde burada bizi karşıya konuşurken bulabilirsin. Yani. Bu bütün parklar sempteki bizim muhabbetimiz zaten. Hani herhangi bir amcayla oturup bir teyzeli de oturup takımın durumunu tartışabilirsin. Bir salı günü atıyorum. Anladın mı? Yani maç günü bizim için önemli zaten. Diğer takımlar maç günü bir gece önce heyecanlanıyorlar. Bizde vaziyet öyle değil. Yani biz karşılıklı yedi gün yirmi dört saat yaşıyoruz. Belki de farkımız oradan geliyor, bilmiyorum. Ama işte hani biz boş zamanlarımızda maça gitmiyoruz, biz boş zamanımızda işe gidiyoruz. Öyle bir fark var. Ev bile sisteme getirir Türkiye'ye Pasolik adı altında. E 2014 yılının Nisan ayında 62 sayılı sporda şiddeti önlemek için yasa çıktı. Bu yasa tamamen taraftarları bir terörist gibi gören, Onlara bir işin öznesi kabul etmeyen ve taraftarlardan bağımsız bir takım kararların alındığı bir kötü bir yasa. Bunun tabi arkadaşlarımız, haberimiz bedellerini ödediler, ödüyorlar da. Yani mesela gerçekten bu sistemin tamamen karşısındayız. Aslında baktığın zaman ilk başta bu sisteme direndik, bu kartı almadık ama aslında taraftarlar olarak bu top çok iyi bir mücadele ettiğimizi söyleyemem. Bugün işte biz de cebimize bu pasolik koyduk yani. Ha düştüğümüz zaman mesela Karşıyaka Spor Kurumu düşebilir bu sene. Tek bir tesellimiz, seneye mesela pasolik sistemi yok. Bir alt dikte, bilet var. Harbi yani o bizi sevindiriyor. Biz bu ülkedeki iktidarla karşı mıyız? Evet, karşıyız. Daha çok yakın zamanda kardeşlerimiz bizim ceza aldı. Cumhurbaşkanı hakaretten. Ama bizim görüşümüz zaten bütün Türkiye biliyor. Yani bunların yüzünden çok ceza almaya da devam edeceğiz. Yani artık yani Türkiye'de taraftar olmak gerçekten çok zor. Yani bir attığın slogandan dolayı bir yıl maçlara girmeyip ceza yiyebiliyorsun. İşte bundan yaklaşık iki hafta önce Karşıyaka Fenerbahçe maçında Cumhurbaşkanlığa hakaret edildiği gerçekleşecek, 30 arkadaşımız fişlendi, bir yıldır maçlara giremeyecekler. Yani hani böyle bir dönemden geçiyoruz yani. <gülüyor>